Heyecanla beklenen Dünya Kupası 2018 Rusya'nın ev sahipliği ile, 14 Haziran Perşembe günü başladı. 17 Haziran Pazar gününün son maçı, E grubunun ikinci maçı olan, Brezilya-İsviçre maçı olacak ve, Dünya Kupası'nın dördüncü günü oynanacak. İki takımın analizlerine geçelim. Brezilya beş kere Dünya Kupası'nın müzesine taşıdı. Turnuvaya katılmak için 12 maç yapan tecrübeli ekip, 2 beraberlik ve 10 galibiyet ile turnuvaya katılmak, olmaya hak kazandı. Hücumda çok etkili olan ekip, defans hattında da çok tecrübeli oyunculara sahiptir. Sonuç olarak turnuvanın favorisidir. Final maçında görme ihtimalimiz çok yüksek, İsviçre takımı ise, 11. defa Dünya Kupası'na katılıyor. Dünya Kupası'na katılmak için, 10 maç yapan ekip, 1 yenilgi ve 9 galibiyet alarak, turnuvaya katılmaya hak kazandı. Hücum hattında geriden gelen destek, İsviçre'nin gol bulmasına yardımcı olurken, defazıntı ise adam adama savunma ile, rakip oyuncuları bunaltıyor. Bu ekip gruptan çıkabilir. Peki Brezilya ve İsviçre maçı istatistikleri nedir? Maçı kim kazanır işte detaylar. %69 oranla Brezilya kazanabilir. %10 oran ile de İsviçre maçı alabilir. Maçın berabere kalma olasılığı ise %21. Muhteşem bir futbol şöleni bizi bekliyor olacak. Turnuva analizleri devam edecektir. Bizi izlediğiniz için teşekkür eder. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.